46 ve 43 sayılarının toplamını bulmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde yazacağım. Burada öncelikle birler basamağına bakıyoruz. 6 artı 3 tane birliğimiz var. Ya da 6 artı 3 eşittir 9 diyebiliriz. Yani 9 birliğimiz var. Sonra onlar basamağına bakıyoruz. Evet, bunu iki farklı şekilde düşünebiliriz. 4 artı 4 eşittir 8 olarak bakabiliriz ama Burada onlar basamağı üzerinde çalıştığımız için aslında 40 artı 40 eşittir 80 demeliyiz. Problemi açarak yapabiliriz evet bu 40 artı 6 ile aynı şeydir. Bunu daha önce de görmüştük. 46'nın açılımı bu. 43 de 40 artı 3 ile aynı şeydir. Bunları daha önceden açmıştık hatırlarsanız evet topladığınız zaman 6 artı 3 eşittir 9 olur. 40 artı 40 dediğinizde de 80 elde edersiniz. Yani 80 ile 9'u toplarsak 89 elde etmiş oluruz. Evet, tüm bunları yapmamın sebebi onlar basamağındaki 4'leri toplarken aslında 40'ları topladığınızı göstermek. 4'ün onlar basamağında olması onun 40 olduğunu gösterir. Oradaki 8 de 80'dir.